Merhaba arkadaşlar, Şaban oğlu Şaban. Şaban Parola ne? Ha? Ha yok. Neyse. Parola Hayrola. Bu elemin haline bakın. Niye böyle oldu? Ha? Niye? Asker mi? Niye acaba Ramazan? Çünkü içinizde hala bomba çünkü içinizde hala bombatmasını atmasını bilmeyen hayvanlar var. Oo! Benden bahsediyor. Bomba atmasını bilmeyen hayvan ciddi şekilde cezalandırılacak. Ah zavallı. Şaban. He. Gel buraya. Gel bakacağım. Bu mikrofon. Ne dedi? He? Gel buraya. Beni çağırıyor gideyim mi? Allah yok Geldim komandanım. Bu gece sabaha kadar ileri karakol nöbeti tutacaksın. Senin için her şeyi yaparım canım komandanım benim. Senin gibi askeri gebertmenin başka yolu yok. Bir daha hasta Yani olabilir yani birin Her şey yaparım canım komandanım benim. Senin gibi askeri gebertmenin başka yolu yok. O düşmanın gözü kör olsun hala öldüremedi seni. Canım çok kabiliyetsiz herif bunlar. ileri karakol nöbetinde mutlaka işini bitirecekler. Mutlaka. Valla hiç sanmıyorum ama gene de siz bilirsiniz. Parola ne? Parola ne? Man kafa. Parola man kafa. Hayır sersem Parola şafak. Parola selsem şafak. Şafak be salak şafak. Parola şafak be salak. Hayır selsem. Parola sade şafak. Şafak. O kadar. Parolayı bilmeyeni geçirmeyeceksin. Anladın mı? Kumandanın bilmese onu da geçirmeyeceksin. Aman efendim Esra Furur'la. Geçirmeyeceksin. Unutma. Ben bile bilmesem beni de geçirmeyeceksin. Neydi parola? Neydi? Şafak. Şafaklı lan şafak. Sen bunu şafak. Dur bir dakika. Bilerek yap, biliyor musun? Adam böyle yapmadı. Sen böyle yap. Almış sen sene öğret parolayı dik nöbete. Bak şafak şafak şafak. Dur kimdir o? Parola. Benim evladım Kumandanın Hüsamettin. Ah canım kumandanı. Hadi bu vakti sokakta ne işin var? Aa. Şöyle biraz dolaşayım dedim de. Dur kımıldama parolayı söyle. Ben senin kumandanın değil miyim evladım? Evet ama sen söyledin parolasız kumandanı bile bırakma diye. Doğru bravo. Parola şeydi evladım. Neydi? Şafak. Canım ben sana söyledim ya. Dur. Kımıldama. 3'e kadar sayacağım çabuk parolayı söyle. 1- parola şey parola şey değil unuttum mu acaba parola bulacağım parola dur bulacağım dedi 3- ah buldum Başak bulamadın Şafak çok iyi o kadar iyi ki. bir dakika bir çıkması gerekmiyor. Neden şey çıktı? Doğal. Evet, normalde bıçak çıkmasın gerekiyor, değil mi? Belki evet. onların yani evet. önceki evet. silahlar evet. öyle galiba yerinde vuka gelen kazanın tatbikatı için vakanın aynen tekrarına karar bu onun yüzünden bu bu önce oldu. Yani belki yani evet, ondan, ondan, ondan, ondan. evet öyle dedi, zaten şey dedi çünkü bazılarınız şey bomba atmayı bilmiyor. Sonra dedi. benden mi bahsediyor galiba. Tabii senin bahsediyor. Dün gece neredeydin? Böyle havadar bir yerde nöbetteydim. buluyor Ben de yerindeydim. Olay nasıl oldu? Çok kolay oldu. bir <gülüyor> adam geldi. ne olay oldu? Çok kolay oldu. Olay nasıl oldu? Çok kolay oldu. Karşıdan bir adam geldi. Evet, ben adam mıyım? Değil misin? Aptal Oha. Oha. ben kumandanım. Evet. <gülüyor> Kumandana parolayı sordum. Ne dedi? Bir şey diyemedi. Aman efendim benim parolayı bilemememe imkan var mı? Ha? İşte bana da böyle dedi. Sonra gene parolayı sordum. O ne dedi? Bilemedi mi? Bilemedi. <gülüyor> <gülüyor> Aman efendim. Sen ne yaptın? İçe kadar saydım sonra ateş ettim. İşte böyle. Aa musala kya. Aptal. Ne oluyor? Bu Brazil nasıl askere yani başvuru yapmış? Çok segen Vurdum. Hey Allah ya. Geberteceğim. Yapma. Bırakın bu herifi öldürmek vatana hizmet yapmayın. Ama Burak'ın güçlü ya. Nasıl ölmedi? <gülüyor> Benden korumazlar. Bırakın. Bırakın. Bırakın. Evet ya, tamam. Kumandanım umumi karargahtan geliyorum. Harp bitti, mütareke oldu. Asker teris olacak. Öyleyse ben artık asker değilim. Demek ki siz beni vuramayacaksınız. Benin elinizi öpeyim. Ne ol? görmesin seni. Şaban, Şaban oğlu Şaban. Şaban. Sivil hayatta karşıma çıkma. İlk gördüğüm yerde vururum seni. Ah, çok iyi ya. Ah, çok çok komik, çok iyi. Şaban oğlu Şaban parolalar ne, çok iyi, çok iyi. Ah bir dakika kadar, bari.